Bugün 11 Eylül 2021 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Akrep Burcu'nda ilerleyen ay güne tutkulu ve hırslı enerjiler verirken gizli ve spritüel kavramlara da ilgimiz artabilir. Sabah saatlerinde ay Boğa Burcu'ndaki Uranüs'te karşı açı yapacak beklenmedik bazı hızlı gelişmeler günlük planlarımızı değiştirebilir maddi konularda dengesiz durumlar oluşabilir tepkisel ve sabırsız davranmak yerine mantığımızla hareket etmek daha doğru olacaktır bağımsızlık ihtiyacımızın da yükselmesi verdiğimiz kararları etkileyebilir huzursuz ve isyankar eğilimler gereksiz riskler aldırabilir dikkatli olmalıyız Öğle saatlerinde Akrep Burcu'ndaki Ay ile Başak Burcu'ndaki Güneş arasındaki olumlu açı duygusal ve zihinsel dengemizi koruma konusunda bize destek olabilir. Ne istediğimizi bilebilir, duygularımızı net bir şekilde ifade edebiliriz. Sezgilerimizi ve mantığımızı uyum içinde kullanmak mümkün olabilir. Akşam saatlerinde Akrep Burcu'ndaki Ay, Balık Burcu'ndaki Neptün ile üçgen açı yapacak. Sezgilerimizin ve duygusal hassasiyetimizin yükselmesi bize destek olabilir. Altıncı hissimize iç sesimizi dinleyebilir, kendimizi akışa bırakabiliriz. Gece saatlerini ruhsal ve manevi çalışmalara yönelip tefekkürle geçirebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.